Türkiye'nin ve tek rakipsiz hile sitesi trgalan.com farkıyla Locker Blue Türkçe kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere 8 bal pool oyunumuzda menzil hilesi ve e, school kue yani school ıstakası e, nasıl aktif edilir. Hile anlatım videosuyla şu an sizlerle beraber çekiyoruz arkadaşlar bunu. Evet arkadaşlar hile anlatım videosuna geçmeden önce sizlere e, kullanıcılarımızın dikkatine sunacağımız birkaç bilgiyi söylemek istiyorum arkadaşlar. LOKER BLUE Locker Blue Türkçe kullanıcıları için e, bunu daha sonra açıklama kısmına da ekleyeceğiz. Hile problemsiz ve hızlı çalışsın diye sadece oyun ve şifre penceresi açık kalsın. Diğer açık sekmeleri kapatın, özellikle Chrome'da çok pencere açık ise sorun çıkma olasılığı yüksek olacaktır. Oyun hangi tarayıcı ile oynanıyorsa varsayılan tarayıcı da o olursa siz kullanıcılarımız açısından daha iyi olacak arkadaşlar. Chrome daha hızlı ama Mozilla daha problemsiz çalışmaktadır. Bunu da bir yere not edelim. İnternet hızı yavaş ise şifre gelmeyebilir. Bu durumda tekrar şifre ver tuşuna basıp 10 saniye bekleyiniz arkadaşlar mouse de e, şifre videosunun penceresine sokup çıkarmak üzerine gezinmek şifre gelme süresini kısaltacaktır e, şu an notlarımız bitti hile anlatım videosuna geçiş yapıyorum arkadaşlar e, RAR dosyasını indireceksiniz ardından e, şu şekilde arşivden 8 bal pool çıkacak e, umarım notlarda siz kullanıcılarımızın bilgisine ulaşmıştır Locker Blue 8 bal pool hilemizi açıyoruz arkadaşlar e, Mozilla'dan yapıyorum Mozilla'dan yapmanızı da tavsiye ederim Notta dediğim gibi Chrome daha hızlı ama e, Mozilla sorunsuz çalışmaktadır şimdi otomatik bir şifre sekmesi açılacak eğer burada e, şifre için sol üst kısımda fare imlecimizi oynatıyoruz e, şurada şifremiz çıkacak arkadaşlar eğer şifre çıkmıyorsa daha hızlı çıkmasını bekliyorsanız bu şekilde fare imlecinizi oynatın. Eğer ki bir süreden sonra yine de şifre gelmiyorsa daha hızlı gelmesi için videoyu normal siz tekrar yeni sekme olarak açın. Videonun oradaki yazıya tıklamanız yeterli. Şu an arkadaşlar e, kanalımızı açtık tekrar e, Türkçe seçeneğini seçiyorum yeni şifre ver diyoruz Arkadaşlar yeni şifre oluşturuluyor şu an Evet arkadaşlar şifremiz 93 bunu kapatmıyorsunuz bu sekmeyi Dilerseniz videoyu durdurabilirsiniz bir önemi yok ama açık kalsın e, ardından arkadaşlar sizin göreceğiniz şekilde ayarlayın şöyle 93 yazalım Enter'a da basabilirsiniz Şifre onaylandı Flash Player plugin'i seçiyorsunuz Seçtik PID aranıyor Şu an bulundu ee, Uzun nişan çizgisi Arkadaşlar Oyunumuzu e, Yeniliyoruz Mini klip yazısı geldiğinde Aktif edeceğiz arkadaşlar Ee, süper kafatası tası ıstakası ee, önce ıstakayı satın almamız lazım bunu oynamamız için ee, hili aktif etme kısmı M harfi çıkacak mini klip kısmında uzun nişan çizgisi yani menzil hilesini çalıştıra tıklayacağız arkadaşlar ee, yaklaşık 3 maçta bir Programı kapatıp oyunu da tekrar yenilip baştan yaparsanız banyeme riskini %50 oranda azaltacaksınız. Bunu da not düşeceğim videoya. Hileyi tam bu kısımda aktif ediyorsunuz. Şu an aktif. Şimdi bir maça girelim. Aynı zamanda da bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. E, bu videonun bulunduğu kanala da abone olarak Locker Blue Türkçe olarak e, hazırlamış olduğumuz yazılımları da bu kanalda göreceksiniz. E, artık Lorezima ve Kıvırcık e, güçlerini birleştirdi. Bu kanalda birçok iyiliği Locker Blue altyapısıyla sizlere sunacağız arkadaşlar. E, sitemizde trgal.com, facebook.com ve aynı zamanda da e, trainerin şu kısmından da bizlere ulaşabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Ee, şuradaki kısmından, alttaki yeşil kısmından bize ulaşabilirsiniz. Gördüğünüz üzere menzil açık. Dilediğinizce oynayabilirsiniz. Ee, hilemiz bu kadar. Yepyeni hileler ve daha fazlası için trgal.com adresine ayrılmayın. Bu kanalımıza da abone olup likelamayı da unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.